Dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Binance ve kurucusu CZ hakkında açtığı davadan kısaca bahsetmiştim. MarketWatch.com isimli site bu davadaki 9 suçlamanın detaylarına girmiş. Ben de bu suçlamanın üzerinden gitmek istiyorum. Çünkü bu suçlamaların niteliği, sertliği ve yol açabileceği sorunlar bütün kripto yatırımcılar için önemli. İster doğrudan Binance yatırımlarınız olsun BNB gibi, ister Binance'te kripto'nuz veya nakitiniz olsun, isterse de soğuk cüzdanı Bitcoin taşıyor olun fark etmez. Binance'ten hepimiz mutlaka etkileneceğiz. çok büyük bir şirket bu. Dünyanın en büyük kripto borsası. Kripto fiyatlarının oluşumu konusu çok etkisi var. Bir market maker aynı zamanda. O yüzden bu Binance'ın başına neler gelecek hepimizi hakikaten ilgilendiriyor. Ben de bu çerçevede bu 9 maddenin üzerinden gitmek ve yorumlarımı katmak istiyorum. Ama ben elbette bir Amerikan hukukçusu değilim. Sadece geçmişte benzer davalar neler oldu konservans fikirlerim var. O çerçevede yorumlamaya çalışacağım. Daha sonra Binance'ın direkt rakibi olan Coinbase'e biraz bakacağız. Coinbase'e de suçlamalar gelmişti. O suçlamalar neden nitelik olarak farklılar? Hangisi nasıl bir gelecek bekliyor. Biraz ona bakacağız. En sonunda da Binance'da parası, kriptosu olanlara 1-2 önerim olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Başlamadan önce sizlere küçük bir hediyem var. Amerikan borsalarına nasıl yatırım yapılır konusunda bir temel e-rehber oluşturduk. Sevgili Bilge Zalı ile beraber. Bu e-rehberde Amerikan borsalarına neden yatırım yapmalısınız? Türk borsalarından farkları ne? Nasdaq ne? Dow Jones ne? Bunların arasında ne gibi temel ayrımlar var? Nereye dikkat etmek gerekiyor? Nasıl hisse seneli seçilir? Hisse seneli dışında ETF gibi, FON gibi başka ne alternatifler var? Bütün bunlardan bahsediyoruz. Biriçik bir e rehber Tamamen ücretsiz. Sadece yapmanız gereken şey yukarıda ve aşağıdaki linke bir tıklamak. Amerikan borsalarına yatırım yapmanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bir alternatif olarak görüyorum. Önemli bir alternatif. Benim de çok uzmanlaştığım bir alan. Belki bu tecrübelerimizden siz de yararlanmak istersiniz. Şimdi dönelim Binance'e ve 9 suçlamaya. MarketWatch.com bu konuda çok iyi bir iş yapmış. Bu 9 suçlamayı maddeleştirmiş. Biz de onu üzerine erkeceğiz. Bu arada belki merak edenler vardır yani. Boron takip ediyor diye. Şu anda ekranda 4 tane sürekli açık olan web sitem var. Bir tanesi Barons Financial and Investment News. Diğeri The Wall Street Journal. Bir diğeri MarketWatch şu anda üzerine olduğumuz. Bir de Seeking Alpha. Yakında bu Seeking Alpha ile ilgili size bir müjdem de olacak bu arada. Siz de ondan istifade edebileceksiniz oldukça indimli fiyatlarla. Evet. Ne diyor Market Watch, CZ ve Binance'de ne gibi suçlamalar gelmiş? Birinci madde çok eğlenceli bir madde. CZ nereye giderse Binance'da oraya gider diyor. Yani Binance'in bir genel müdürlüğü, bir merkezi yok. Hangi ülkede olduğunu bile anlayamıyoruz. O gün CZ neredeyse orası Binance oluyor. Bu konuda CZ'nin de geçmişte bir açıklaması vardı. Soruyorlar sizin genel müdürlük nerede abi Hayır hayrola diyorlar. O da diyor ki ben neredeyse ama orada. Eski anlamda, klasik anlamda genel müdürlüklere ihtiyaç çok Dijital dünyada buna ihtiyaç yok diyor. Bunu tabii benim gibi dijital dünyayı seven gülümserek karşılıyorlar. Bu yönü hoş. Ama arkasında bunun biraz da bir karanlık gerekçe var. CZ'nin Binance Holding şirketinin yapısını çözmek çok zor. Hangi ülkenin yasalarına tabi onu bile anlamakta zorlanıyoruz. Bazı arkadaşlar dün yorumlarda serzenişte bulunmuşlar. Hocam Amerika'nın bile bulamadığı adama biz niye güvenip paramızı bırakıyoruz, emanet ediyoruz? Vallahi bilmiyorum. Ben emanet etmiyorum. Bazen trade yapıyorum orada sonra hemen çıkıyorum. İkinci suçlama ne olursanız olun Amerikalı olduğunuzu söylemeyin. Binance Amerika'dan işlem yapan müşterilerine böyle söylüyormuş. Unutmayın Binance'ın iki şirketi var. Birisi Binance US bir de Binance Global. Biz Türkler Binance Global'i kullanıyoruz. Binance US Amerika'daki Binance ve onun üzerindeki varlıklar ve opsiyonlar oldukça kısıtlı orada regülasyonu uyuyorlar. Ama pek çok Amerikalı tabii onun da getirmiyor. Binance uluslararası da işlem yapmaya çalışıyor. Binance müşteri temsilcileri işte bu Amerikalılar diyorlar ki sakın Amerikalı olduğunuzu belirtmeyin. Bunun için Amerikalı müşterilerine VPN kullanmaya yani Virtual Private Network. Hani biz de bazen kullanıyoruz ya Twitter yasak falan geldiğinde onları kullanmayı öneriyorlar. Ve aynı zamanda Amerikan devletinin mecbur kıldığı kimlik tanıma işlemlerine pas geçiyorlar. İkinci suçlama bu. Bu ikinci suçlama biraz ağır bir suçlama çünkü buradan kara para aklamaya gidilebilir. Terörün finansmanına gidilebilir. Amerikan vatandaşlarının vergi kaçırması gibi konulara gidilebilir. Burasını biraz sert buldum. Üçüncü madde çok tatlı. What regulations? Hangi regulasyonlar? Burada diyor ki bu şirket Amerika'da kayıtlı değil. Amerika'nın hiçbir kuralına uymuyor ama Amerika'da üzerine işlem yapabiliyorlar. Bizim regulasyonumuzu hiç ciddi diye almıyor. Burada biraz bozulmuş Amerikalılar. CZ'ye. Bu da önemli tabi ama bu sanki para cezasıyla atlatılabilir bir konu gibi geliyor bana. Yani Binance gider der ki tamam ben regülasyona tabi olmak istiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Bu regülasyona tabi olmadığım dönemde yarattığım zararlar varsa bunların bir kısmı ödemeye hazırım. Buradan çok sert bir şey çıkmaz. Sorun şu tam Amerikanın regülasyonlarına uygu bir Binance'a bugünkü Binance'a benzemez. Buradan da Binance küçülür aslında. Üçüncü maddeyle böyle okuyorum. Dördüncü madde biraz sert bir madde. You might want to watch your back. Şimdi burada özellikle VIP müşterilerle Binance arasında özel bir ilişki olduğundan bahsediliyor. Eğer bu müşterilerin hesaplarıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden bir soruşturma gelirse, bir dondurma gibi bir işlem gelecekse, Binance bunu müşterilere önceden haber verip paralarını çekmelerini sağladığı iddia ediliyor. Bu tabii tehlikeli. Bu çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin kanun uygulayıcısına engelleme anlamına gelir. suçlarla işbirliği anlamına gelir. Buradan cezai dava çıkabilir. Dört numaralı maddeyi ben biraz sert buldum. Beş numaralı madde yine çok ağır bir suçlama. Don't mind the man behind the curtain. Perdenin arkasında kim var ona bakmayın gibi böyle bir Türkçe çevirecek olursak. Ama söylemeye çalıştığı şey şu. 300'ün üzerinde Binance'ın kendisinin yönettiği hesap üzerinden ticari işlem yapılıyordu. Bu sayede fiyatlar belki manipüle ediliyordu. Yine bu ağır bir suçlama. Çünkü burada doğrudan doğruya fiyat manipülasyon suçlaması var. Mesela Coinbase'de hiç olmayan bir suçlama. Bunu da çok çok sert buldum. Bunlarla ilgili olarak cezai davaya gelebilir. Özellikle de eğer bu hesaplar doğrudan CZ ile ilgiliyse ki onunla ilgili bir madde var. Yani sizin haberi olmadan Binance'ta kuş uçmuyorla ilgili bir madde var. Biraz sonra geleceğiz. E bu madde doğruysa buradan yine cezai suçlama gelebilir. 6. maddede Binance'i ve CZ'yi delilleri saklamayla suçluyorlar. Who needs records? Kimin kayıtlara ihtiyacı var diye. Binance yöneticilerinin kendi aralarında WeChat, Telegram ve Signal gibi aplikasyonları kullandıklarını ve bu aplikasyonlardaki bütün haberleşmelerin bir süre sonra silindiğini böylece geriye kayıt bırakılmadığını iddia ediyorlar. Burada tabii çok ilginç bir detay var. Amerika Birleşik Devletleri bu kadar delile, veriye nereden ulaştı derseniz çok büyük ihtimalle CZ'nin telefona sızmışlar ve özellikle Signal üzerinden yaptığı haberleşmeleri de şifre etmişler. Çünkü suçlamalarda CZ ile diğer yöneticiler arasındaki bazı iletişimler var. Onlar delil olarak sunuluyor. Bu da işin bir başka önemli boyutu. Bu da tabii suçlamanın sebebini anlayamıyorum. İstediğin yerden haberleşebilirsin sonuçta. Buradan pek bir şey çıkacağını düşünmem. Fakat ileri bir mahkemeye gidildiğinde CZ'nin niyetinin kötü olduğu, yöneticilerin niyetine kötü olduğu yönünde ciddi bir işaret. 7. madde ismi Amaze of Companies yani bir şirketler labirenti. Burada Binance'ın sahiplik yapısının aşırı karmaşık olduğu, bir sürü ülkelere yayıldı. Bu ülkelerdeki farklı şirketlerin birbirinin farklı oranlarda sahibi olduğu. Bundan dolayı da üzerine gitmenin zor olduğundan bahsediliyor. Bu aslında aynı zamanda davanın uzayacağını da söylüyor bize. Hangi ülkede kime dava açacaklar vesaire. Ve evet Amerika Birleşik Devletleri işte FBI'yla, Interpol'uyla bu hususta yürüyüce sonuç alır ama çok kolay olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü her bir ülkede o ülke bürokratlarıyla konuşulması lazım. Veri toplanması gerekiyor. Bu ülkelerin bir kısmı Amerika'da hoşlanmıyor olabilirler. Bu ülkelerin bir kısmında bazı bürokratların Binance'la başka türlü ilişkili olabilir. Burada bir kanıt toplama sıkıntısı olacağı belli ve bundan da şikayetçiler. Bundan şikayetçi olmakta da haklılar tabii. Yani sizler de yatırım yaptığınız bir şirketin sahibi nerede, yönetimi nerede? Bunu bilmek isterseniz bu belki kriptonun genel mantığına biraz aykırı gibi gözüküyor ama bu kripto değil ki. Bu kripto ticareti yaptığımız bir şirket. O şirket yapı, merkezli yapıların hesap verebilir olması gerekiyor. Hesap verebilir olması için de en başta bir yerin, yurdu'nun belli olması büyük fayda var herhalde. 8. madde oldukça eğlenceli. Everything comes from the top. Her şey en tepeden geliyor. Burada CZ'nin bütün şirketi ne kadar mikro yönettiğini her detayın içinde olduğunu anlatıyorlar. 60 dolarlık bir ofis mobilyası satın almasının bile onun onayına tabi olduğunu söylüyorlar. Bu bence suçlamalarda CZ'nin üzerine gitmek için kullandıkları bir taktik. Yani ileride Sizi çıkıp derse ki benim haberim yoktu. Biliyorsunuz sen bank ve feed öyle demişti. Benim Alameda Research'ta yapılanlardan haberim yok diye vermişti Eski kız arkadaşına kurtların önüne atıp. Burada da buna engel olmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla ve diyorlar ki her şey CZ'den geçiyordu. Böyle enteresan ileride davayı kuvvetlendirecek bir meseleye benziyor bu. Ve dokuzuncu maddede de there is a whale in the room. Odada bir bayına var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago'daki bir şirketin Binance üzerinde yürütülen işlemlerin %12'sini tek başına yaptığını söylüyorlar. Bu şirketin kim olduğu hakkında bir bilgi yok. Ve Amerika'ya bağlı olmayan IP adresleri kullandığı söyleniyor. Bu da bir başka entesan suçlama. Bu şirket belki de doğrudan doğruya kendi şirketidir. Evet. Market Watch'ın gördüğü 9 madde bunlar. Bunlar ağır suçlamalar arkadaşlar. Bu ağır suçlamanın arkasına ne kadar delil var onu tamamlayamadım Çünkü görebildiğim kadarıyla Signal üzerindeki bazı yazışmaları sadece yakalayabilmişler. Bunun dışındakiler yani farklı ülkelere dağılmış. Buradan bir suçlama yapamazsınız. Sadece Amerika'da işlem yapması engel olabilirsiniz. Veya CZ'nin bütün işlemlerin detayına bakıyor olması buradan da suçlama gidilemez. E, yöneticilerin kendi aralarındaki iletişim şekilleri yine kimse ilgilendirmez. Buradaki en ağır suçlamalar, Amerikan vatandaşlarının burada gizlice işlem yapmasına izin vermeleri, vatandaşların kimlik bilgilerini işlemlerini gizlemeleri, bu vatandaşlara Amerikan regülatörleri tarafından gelecek çeşitli davaları önceden haber vermedir Bunlar çok ağır suçlamalar. Ne çıkar buradan? Valla hukukçu değilim ama öyle kolay bir dava değil. Yani yargidip binance falan kapatamazlar. Binance nerede bulacaklarını bile henüz bilmiyorlar ama bundan sonra CZ'nin ve Binance'ın hayatı kesinlikle kolay olmayacaktır. Çin ona belki sahip çıkar. Belki CZ'yi yakında Hong Kong'da görürüz. Çünkü Çin enteresan bir yapılanmaya gitti. Çin ana karada kripto ile ilgili her şeyi yasakladılar neredeyse. Buna karşın Hong Kong'da her şeye izin veriyorlar. Serbest baktılar. Böyle ilginç bir yapılanma var. Yani Binance bir anda yok olacak gibi gelmiyor bana. Binance çok uluslararası bir yapı. Her ülkenin ayrı ayrı davalar açması lazım. Bu yıllar sürecek bir süreç. Ama Amerika'da bir yatırımcı olsaydım şu anda korkardım ve muhtemelen buradaki mesela o Chicago'lu %12'lik büyük işlem yapan bayına gibi yatırımcılar şu anda biraz çekiniyorlardır. Bu da Binance'ı olumsuz etkileyecek ve işlem hacmi düşürecektir diye düşünüyorum. Ama acil bir panik yok gibi. Bir kısmı para cezasıyla halledilecek, bir kısmı sürece bırakılacak davalar bunlar. Ama siz bundan sonra Amerika giremez. Mutlaka hakkında Tutuklama kararları çıkacaktır ve Binance eskisi kadar rahat bir şirket olmayacak. Peki Coinbase'de ne gibi farklılıklar var? Coinbase'de bu suçlamaların hiçbiri yok neredeyse arkadaşlar. Coinbase'deki suçlamanın temeli sen bana sormadan bazı kriptoların stake edilmesine izin veriyorsun ve listeledin. Bu kanuna aykırıdır. Bu kadar. Çok daha basit bir suçlama ve büyük ihtimal para cezalarıyla çözecek bir şey. Burada ise çok daha ağır suçlamalar var ve bu da anlıyoruz ki Amerika Binance üzerine gitmek istiyor. Yeterince kuvvetli mi bu suçlamalar? Ellerine deliller var mı emin değilim ama ikisi çok iyi farklı kategoride. Coinbase'e kendi çeki düzen ver diyorlar. SPK'nın kurallarına uy diyorlar. Burada ise sen suç işliyorsun veya Amerikan vatandaşlarının suç işlemesine aracı oluyorsun diyorlar. Senin kim olduğunu anlamadık. Neyin nesini bilmiyoruz. Senin üzerine geleceğiz diyorlar. Fark temelde bu. Peki Binance'te kriptosu veya parası olanlar ne yapmalı? Yani çok acil panik bir şey yapmaya belki gerek yok ama temelde hep şunu söylüyorum. Binance'te risk var. Bu risk belki çok kısa vadeli değil. Demin anlattığım gibi bu dava çok karmaşık bir dava. Amerika bir anda Binance üzerine çökemezdi gibi gözüküyor ama risk var bu sırf Binance için değil bütün borsa için geçerli O yüzden var dağıtmakta fayda var soğuk cüzdan kullanamıyorsanız tek bir borsa değil birkaç borsa durmakta fayda olabilir ama en güzeli soğuk cüzdan bence hala soğuk cüzdanla ilgili bana çok soru geliyor hocam hangisi önerirsiniz diye Ben böyle önerileri girmeyi sevmiyorum Çünkü sonuçta bir mühendis değilim kendi kullandığım soğuk cüzdanlar var ama bunun arkasında ne dönüyor nerede çökerler Ben de hakim değilim tam çok iyi bilmediğim konularda da ukayak yapmayı sevmiyorum doğrusu dostlar Sorular ve yorumlar varsa aşağıda mutlaka beklerim. Bugün akşamüstü bir video daha yayınlamayı düşünüyorum. Google Microsoft rekabetine değineceğiz orada. Yapay zekada kıyametler kopuyor şu anda. Bu iki şirketten hangisi bu oyunu kazanacak gibi gözüküyor. Orada biraz ondan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşçakalın.